Bizden x'i bulmamız isteniyor. Elimizde de 9x kare eksi 42x artı 29 eşittir eksi 20. Denkliği, eşitliği var. İlk anda eşitliğin sol tarafını iki çift teriminin çarpımı olarak yazmayı düşünebilirsiniz ama bir düşünürseniz bunun pek işinize yaramayacağını görürsünüz. Denklemi iki çift teriminin çarpımı olarak yazmak sadece eşitliğin diğer tarafı 0 olduğu zaman işinize yarar. O zaman, terimlerden birinin ya da ikisinin de sıfır olması gerektiğini anlayabilirsiniz. Ama, eşitliğin diğer yanı, eksi 20 iken böyle bir, böyle bir kanıya varamazsınız. O zaman, bu durumda yapmanız gereken ilk şey, eşitliğin sol tarafını çift terimlerin çarpımı olarak yazmak değil, eşitliğin bir tarafını sıfıra eşitlemektir. Eşitliğin bir tarafının sıfır olmasını istiyoruz. Bunu yapmanın en iyi yolu da iki tarafa da 20 eklemektir. Eşitliğin iki tarafına da 20 eklediğimizde eşitlik 9x kare eksi 42x artı 49 eşittir 0 haline geliyor. Artık sıfıra eşit olan bir ikinci dereceden denklemimiz var. Şimdi denklemimizin sol tarafını çarpanlarına ayırabiliriz. Şimdi denklemi gruplayarak çarpanları da ayıralım ama bazı sayılar dikkatinizi çekebilir. 9 ve 49 gibi sayılar tam kare sayılardır. Belki de tüm denklem bir çift terimli denklemin karesi bile olabilir. Bir düşünelim. 9x kare, 3x'in karesine eşittir. 49 da 7 üzeri 2 yani 7'nin karesine eşittir ya da eksi 7'nin karesine de eşit olabilir değil mi? Peki 3 kere 7 21, 21 çarpı 2 42. Ama eksi 7 söz konusu olursa yine aynı şekilde eksi 7 üzeri 2, eksi 7'nin karesi 49. 3 kere eksi 7 çarpı 2, o da eksi 42 edecek. Eksi 42 eşittir 2 çarpı 3 çarpı eksi 7. Demek ki bu denklem bir tam kare olarak yazılmış. O zaman eşitliğin sol tarafını 3x eksi 7 çarpı 3x eksi 7 ya da 3x eksi 7'nin karesi olarak yazabiliriz. Ve bu da sıfıra eşit. Şimdi sıfıra eşit olan tek bir ifademiz var. Sıfıra eşit olmasının tek yolu, ifadenin kendisinin sıfır olmasıdır. 3x eksi 7 ifadesinin sıfıra eşit olması gerekiyor. Şimdi x'i bulabiliriz. Eşitliğin iki tarafına da 7 ekliyoruz. 3x kalıyor. Bunlar birbirini götürür ve 7'ye eşit olur. İki tarafı da 3'e bölüyoruz x eşittir 7 bölü 3 oluyor. x eşittir 7 bölü 3.